Herkese merhaba arkadaşlar, Among Us'un 3. bölümündeyiz, ee, başlayalım. Yanımda Yusuf Çen Yaşar var, ayran ne? Yusuf buradaymış. Biz YouTube, bir şey, Yusuf'u takip edelim. her zaman bu Yusuf? Yusuf hangi dereye girdin lan? Heh, buradaymış. Tamam, biz Yusuf'un peşinden gitmeye devam edelim. İnşallah yanlış yere gitmedin Yusuf. Ay yanlış yere gitmedim. Burada değil Yusuf. O zaman biz yanlış yere gidiyorduk. Şöyle gel şöyle gel şöyle gel. Oldu bitti mi lan şimdi böyle? Bilmiyorum yani ben böyle fazla oynamadığım için. Bakayım. Böyle yapmaz olmalı kısa bir süreye bakalım bir şey geldi. Allah ben değilim. Resimlerim de gerçekten siyah herhalde. Bu arada ekip güzelmiş ha. Yusuf, e kadroyu toplarsak ben her gün çekerim yani. her gün dediğim pazartesi, çarşamba, cuma falan. Hadi verdim Hadi abi hızlı olun Tamam ben verdim S Verdim ben Nefem böyle yapıyor ki Heh başladı tamam oynayalım Bir şeyler yazıyor İmperator mu geldi acaba Yani oyunu çok fazla Oynamadığım için bilmiyorum Oynamadığım için bilmiyorum İlk önce biz Yusuf'u bulalım. Yusuf nerede? Yusuf, Yusuf, Yusuf. Aa, ayrana biraz gıcık oldum abi. Akşam akşam canım ayran çekti Nerede bu? Acaba Yusuf katil mi lan? Hadi inşallah bitmez mi? Evet, bu elde ediyoruz. Tekrar gidelim. Yusuf'a bak Nasıl koşturuyor lan? <gülüyor> <gülüyor> ee, çok fazla kontrolü bilmediğim için Yani arkadaşlar affedin. Oyun fazla iyi oynamasını bilmiyorum. Yani bu daha gelişme açımasında olduğum için. Bak biri çıkıyor. Abi çıkmayın. Çıkmayın. Çık. İyi basmıyor. Çık. Mayın. Allah. olsun. Başlıyor tekrar elimiz. Allah ne diyor? Şişiyor. Aha. Kaçın oğlum. Kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın, kaçın. Yiy servis, yiy servis. Yiy servis, yiy servis, yiy servis. Çok güzeldi lan. Kartın olmak böyle bir şey. <gülüyor> İki kişi gitti Bu elde bitti Bence güzel bir oldu Eğlenceli bir yer. Hadi bakalım bu el inşallah Yusuf gelmez var ya Yusuf yoksa intikamını alır abiciğim. Yükten alır bak Pink yani Pink mı tabi Küfür yazmayın lan Ver. Bu arada şey yok, i̇şte ekip hoşuma gitti Artık Yusuf mu buldu yoksa denk mi geldi Umarım hep böyle bir ekip olur ya bak ekip güzelmiş gerçekten hoşuma gitti ekip Oya keşke Remzi abi de olsaydı. Saygılar Remzi abi <Gülüyor> Bu arada yarın SPS polis gelmek üzere Yarın kaçıncı bölüm geliyorum 72 mi 73 mi Öyle. He, 73. bölüm diye hatırlıyorum Yarış atılamıyorsam çünkü 83. bölüme kadar stok yaptığım için Şu an ben kaçıncı bölümde olduğumuzu bilmiyorum Aha genekil <gülüyor> Yusuf seni bir bulayım Neredesin Yusuf Neredesin Bu son elo olsun de kaçıyor. Gel buraya. Kaçmayın. Elinde sonunda öleceksiniz yani. Niye kaçıyorsunuz ki? Abi iki kere imposterun gelmesi yani aşırı derece büyük bir şans yani. Ben daha ne diyeyim? İn aşağı in aşağı. Hadi be Yusuf. Neredesin? Evet. Bu videonun sonuna geldik. gibi videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.